Gelecek, bilişimle gelecek. Bu söz ile matematik mi bilgisayar mı yazmalıyım ikilemi içinde geleceğimi şekillendirecek olan Böte'yi tercih ettim. Üniversiteyi bitirdim 2008 yılında Hemen aynı yıl Van'a atandım. Bu arada Fırat Böte'nin ilk mezunlarındanım. Onu da ek bilgi olarak söyleyeyim. Göreve başladığım ilk zamanlarda bölgesel farklılıklar kendini hemen göstermeye başladı. Gerek değil gerekse kültürel olarak birçok farklılık bulunuyor. Van'ın kendine özgü de çok ayrı bir kültür var. Kahvaltısı da meşhur bu arada. Bu farklılıklar derslerde kendini gösterdi. Bilişimle ilgili kavramları anlatırken özellikle klavye, ekran, monitör gibi şeyler anlatırken öğrencilerden çok komik ifadeler çıkıyordu. Görev yaptığım süre boyunca bilgisayar sınıfı düzensiz, arka arkaya sıra şeklindeydi. Uzun bir yemek sonucu o laboratuvarı U düzenine çevirdim. Çalışmayan birçok bilgisayarı düzelttim. Düzeltmeye çalıştım. Arkadaşlarımdan yardım aldım. Çalışmayan bilgisayar sınıfında ders olmuyor maalesef. Bu arada verilere yönelik de kurslar düzenledim. 2010 yılında kısa dönem askerliğe gittim. Kısa dönem askerlikten sonra aynı okulumda tekrar görevime başladım. Web tasarım işiyle bir süre uğraştım. İki firmaya web tasarımı yaptım. 2010 yılında zorunlu hizmet affı getirildi Milli Eğitim Bakanı tarafından. Benim de tayin hayallerim suya düştü. Çünkü zorunlu hizmet hafı ile beraber Türkiye'deki tüm öğretmenler yerinde sabit kalabiliyordu. Doğuya gidince memlekete dönmek zor oluyor nedense. Ben de bu süreyi daha verimli geçirmek için kurslara başvurmaya çalıştım. A güvenliği kurslarına başvurdum. Farklı şeylerde kurslar aldım. Lisans boyunca öğrenmediğim birçok bilgiyi burada 2 haftalık 3 haftalık kurslardan öğrendim. Özellikle diğer illerden gelen Zümrelerimden farklı birçok bilgi öğrendim. İyi ki de gitmişim diyorum bu kurslara. 2013 yılında Denizli'ye tayin istedim. Denizli iyi ki de yazmışım diyorum. Çünkü orada 3 yıl çok verimli bir öğretmenlik geçirdim. Çok güzel arkadaşlıklarım, çok güzel mesleki becerilerim oldu burada. Mesela robotik alanıyla burada tanıştım. Öğrencilerimle beraber Arduino setleri alıp çocuklar gibi ben de onlarla beraber öğrendim. Devrelerle, kodlarla uğraştık. Hem eğlendik hem öğrendik. Fatih eğitmeni oldum bu sürede. Birçok farklı okulda seminerler verdim öğretmenlere. Bazı öğretmenler EBA'dan kendi dersleriyle ilgili e-içeriklerden habersiz olduğunu söyleyince yani bu kursların ne kadar önemli olduğunu anladım. Tabii çok güzel geri dönükler de aldım. 2014 yılında Fırat Böte'de yüksek lisansı kazandım ama mesafeden dolayı derslere gelemediğim için kaldım uzattım. 2016 yılında Elazığa tayin olunca bu eğitime devam ettim. Şu anda tez aşamasındayım. Robotik kodlama üzerine. Elazığ'da ilçede bir ay çalışıp sınav ile merkeze bir ortaokula müdürüyamsı oldum. Tabi bu arada robotik kodlama çalışmalarına da devam ettim. İlk olarak Elazığ'da robot yarışmasını düzenledik arkadaşlarımla beraber. Tabi bu çok önemli bir gelişmeydi. Özellikle toplumun, velilerin bu konuda bilinç oluşturması açısından, haberdar olması açısından çok önemli bir gelişmeydi. Gerek ulusal gerek yerel medyada haberleri oldu bunun. Velilere ve öğretmenlere teknoloji konularında seminerler vermeye çalıştık. Özellikle teknoloji bağımlılığı kelimesinin yanlış olduğunu anlattık. Bunun aslında ekran bağımlılığı olduğunu söylemeye çalıştık. Bilişim teknolojilerinin ve kendi mesleğimizin öneminin anlaşıldığını görüyorum. Bu tabii benim mutlu ediyor her ne kadar geç de olsa. Niyetim kendi mesleğimde topluma, öğrencilere, insanlara faydalı bir bilişim teknolojileri öğretmen olmak.